Ona göre hesaplı. İster içlerine gir, o taraftan al. ister bu taraftan al. Ya şuradan alacağım işte. Ben şuradan itibaren alacağım. Tamam. Gerçi satılmış abi. Sen gözükebilirsin. Şöyle çıkabilirim. Oyun uzattım. Ben gözükebilirim. Ne yaptık o zaman? Evet. Set çekiyoruz mu set? <gülüyor>